Selam arkadaşlarım. Nasılsınız sevgili yaylar? Ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili yay arkadaşlarım. Sizler için Aralık ayı genel yorum yapacağım. Zaten gördüğünüz gibi kahvem, tarotum ve melek kartlarım diyerek karşınızdan çıkacağım. Açılımıma geçmeden öncesinde hatırlatmalıyım ki sevgili arkadaşlarım. Aşk hayatınız için Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma sizleri bekliyorum bilmeyen arkadaşlarımı davet ediyorum abone olmanızı diliyorum sevgili arkadaşlarım buraya da bekliyorum benim olduğum her yere sizleri bekliyorum oranında aralık ayının yüklemesi yapılacak bunun hemen ardından yıllıklar yüklenilecek derken bayağı bir yoğunum şu aralar sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum buraya da bekliyorum sevgili arkadaşlar benim olduğum her yere bekliyorum başımın üstünde yeriniz var benim ay burcumsunuz siz sevgili yay arkadaşlarım Ay çok güzel tamam sıkıntılar var ama orada ben bir şeyler de gördüm ve şu ferahı görüyor musunuz sevgili arkadaşlarım çok güzel muazzam balığınızın hayali çıkmış ben şimdi böyle fala bakarken önce gözüme ne çarpıyorsa ben oradan giriş yapıyorum benim sıram yok balığınızın dip kısımda hayali çıkmış güzel harika şans şanstır canlar bu nedir yeni yıla yakın yeni yıl akşamı çok büyük olmasa ne olur küçük ikramiyelerden elinize şans geçer. İlla ki ben size büyük ikramiyeyi tutturacaksınız demiyorum. O zaten taş çatlası dört kişiye çıkıyor. Çeyrek olarak düşünecek olursak sevgili arkadaşlar şimdi eğri oturacağız doğruyu konuşacağız değil mi? Bütün milyonlarca balı e, pardon yay bu balıktan sebeplenebilir mi? Sebeplenir ama nasıl sebeplenir? Farklı yollardan. 4 kişi ancak en fazla 4 kişi sevgili arkadaşlarım yeni yılın piyangosu şimdi dev bir kuşunuz var buyurun kuşu görün nasıl yüklü geliyor sevgili yaylar çok güzel şeyler görünüyor burada çok çok güzel şeyler görüyorum sevgili yay arkadaşlarım şöyle bir çevirelim hmm, evet şans var sizde kaçırmayın derim çok balıklarınız çok kuşlar kuşlar küçük balıklar büyük çıkmış çok güzel balığın hemen üstünde sevgili yay arkadaşlarımdan iki kişi el ele vermişler. Aman Allah'ım ya eksinizde barışıyorsunuz sevgili arkadaşlar ya da eşsinizde daha güzel şanslı yere doğru gideceksiniz. Bu arkadaşlarımın adlarında I harfi, T harfi, L harfi, Y harfi, K harfi mevcuttur. Sevgili arkadaşlar onlar daha bir erken murada doğru Gidecekler çok güzel harika çıkmış çok güzel dev kuşunuz var kuşunuz yüklü sevgili arkadaşlar kuşunuzun üstünde de yıldız belirmiş adeta yıldız gibi parlama zirve bekliyor benim sevgili yay arkadaşlarımı gönül ister ki bütün hepiniz bundan yararlanın çok iletişimler var sürprizler var sevgili yay arkadaşlar güzel çıkmış gerçekten güzel yani %90'ı güzel çıkmış diyebilirim sevgili arkadaşlarım hmm. adında M harfi olan arkadaşlarım E harfi yine tekrar L harfi olan K harfi V harfi olan arkadaşlarım sizlerde önünüz aralanmış güzel yere doğru gideceksiniz gerçekten önünüz aralanmış yani karanlığı geride bırakmışsınız sevgili arkadaşlar yine Z harfi de aynen mevcut 7 sayınızın hayali çıkmış tam net çıkmamış 7 sayının 7 sayısı şans demektir sevgili arkadaşlar sizlerde şansa doğru gideceksiniz şansa doğru giderken tabii ki düşmanlarınız rahat durur mu adeta böyle kırkayak vaziyetinde yolunuzu kesmek isteyecekler ilahi evren önlerine ok koymuş ok ok bildiğiniz sizin evet erosun oku erosun oku onların önünü kapatıyor yani size engel olamayacaklar resmen sinek halinde 40 ayak halini almış bu düşmanlarını sevgili arkadaşlar ama sizler gidici bu haftaki arkadaşlarım gideceksiniz iş hayatınızda aşk hayatınızda murada doğru gideceksiniz sevgili arkadaşlarım şöyle bir gecelerim şöyle bir bakalım güzel yüzde 80'ini çok güzel çıkmış şansınız var Aralık ayı içerisinde diyeceksiniz ki Evet Bizim beklentilerimiz gerçekleşecek mi? Aralık ayı içinde çok fırsatlar yakalayacaksınız. Sevgili yaylar, evet yavaş yavaş beklentileriniz gerçekleşecek. Çok fırsatlar yakalayacaksınız. Çok size güller uzanacak bayansanız, baysanız merhabalar, tanışmalar, telefonlar vesaire gibi iletişiminizde de çok artış var. İş hayatınıza gelince biraz iş hayatınızda alt kısımda sıkıntılar var canlar dikkatli olun zaten bazı yay arkadaşlarımın hafiften bir korkusu var acaba kaybeder miyim ya iş başvurusu yaptınız ya da kendi işinizi yapıyorsunuz merak etme eskisi yıkılacak sürpriz geliyor sizin kay kayıp yok kaybetmeyeceksin her neyse kaybetmeyeceksin güzel biraz da dikkatli olun yine de boş salmayın boşa bırakmayın çok anlaşmalar çıkmış barışlarınız çok çıkmış sizin hep kafa kafaya vermişsiniz aşk tazeliyorsunuz sevgili yaylar çok büyük kuşunuz var ya gerçekten çok büyük kuşunuz var yüklü şekilde size geliyor sevgili arkadaşlarım güzel adında R harfi ve harfi olan arkadaşlarım sizde biraz üzüntülüsünüz ama gelen güzel haberlerle sizde kendinizi toplayacaksanız merak etmeyin güzel şanslar sizleri bekliyor sevgili ateşlerden yay arkadaşlarım çünkü benim de ay burcumsunuz genel ilişki durumlarınıza bakıldığında yüzde elliniz süper %50'niz yine kötü değil sadece %50'niz sevgili yay arkadaşlarım ama platoniksiniz ama işte bekarsınız ama yalnızsınız ama eksiniz küssünüz karşı partnerlerden onay bekliyorsunuz canlar %50'niz onay bekliyor ben size bir şey söyleyeyim sevgili arkadaşlarım yine o %50'nin 25'i onay verecek size geriye kalan 25'i ise dikkatli hareket edecek için dikkatli hareket edecek hata yapmayayım ben artık hata yapmak istemiyorum diyecek yüzde 20 yani 50'nin 25'e kabulleniyor ya sizi onay isteyen sevgili arkadaşlarım partnerlerden onay bekliyorsunuz 25'i size onay verecek niçin verecek o benim için doğru insan diyecek sizin için sizi doğru insan bulacak ondan onay verecek size hadi bakalım orada da iyisiniz bir 25'inde sıkıntı var yine de onlar da hakkınızda kötü düşünmüyorlar, sadece hata yapmak istemiyorum, temkinli hareket etmeliyim, ben bir kere sevgili olurum veya ben hayatımda bir kere evleniyorum gibi, böyle temkinli hareket ederek sizlere pek yeşil ışık tutmayacaklar, durun bakalım, 2020'de her şeyin hayırlısı, olay değişebilir, bu aralık açılımı, sevgili hey arkadaşlarım, kötü değil, ilişkiler güzel de, sadece platonikler biraz umduğunu bulamıyor Aralık ayı içerisinde onlar biraz boyunları bükük çıkmış bekarlar aman Allah'ım resmen tanıştığınız kişilerle evliliğe gideceksiniz Çoğunuzu evlilik bekliyor Aralık ayı içinde çok iletişimleriniz var çok kısmetleriniz var sevgililer de sizler de süper çıkmışsınız evliler harikasınız aman Allah'ım geç geçmişin olumsuzluğunu tamamen geride bırakıyorsunuz Aralık ayında artık umutlu olacaksınız umutla bakacaksınız 2020'ye bu da çok hoşuma gitti sevgili arkadaşlar sevgililer de süper onlarda bazıları evliliğe adım atacaklar sevgililiği bırakıp sorumluluk alacaksınız canlar gelelim enerjinize enerjiniz güzel fena diye sağlık süper çıkmış aman Allah'ım sağlık süper çıkmış aylık bütçenize bakıldığında 3 kişiden biri birazcık kriz halinde görülüyor ikisi süper yine o da çok süper çünkü çoğunluk iyi mi tamam kriz halinde olan arkadaşım da biraz böyle yeni yıl döneminde alışverişin ucunu kaçırabilir dikkatli oluyoruz sevgili arkadaşlarım ne yapıyoruz çalışırken yarın ölecekmiş gibi çalışıyoruz harcamayı yaparken hiç ölmeyecekmiş gibi harcıyoruz tamam bütçeyi sarsmıyoruz ondan sonra krizler bizi bekliyor bir akşam için değmez değmez değmez yapın şöyle okkalı bir çayı yanına patlak falan <gülüyor> sevgili arkadaşlarım alın çekirdekleri çerezleri geçin televizyonun karşısına bitti 12'ye kadar ne eğlendiniz o kadar ondan sonra vurun kafayı yatın yeni yılın birinci sabahına şöyle hayırlısıyla merhaba diye değer mi bir gece için dünyanın masrafını yapmaya değmez ama yapıyoruz işte değil mi onun dışında süper şanslarınız var Beklentilerinizi karşılayacaksanız sevgili arkadaşlarım çok çok çok fırsatlar yakalayacaksınız benden size söylemesi sağlık süper çıktı. Enerjiniz iyi bakayım benim tabağım benim sevgili ateşlerden erosumun oklarına ne söyleyecek şöyle yapalım. Çünkü bunu tutmakla akmıyor peçete daha iyi sevgili arkadaşlar ay çok güzel harika burada bir şey hemen gözüme çarptı piçete sıvıyı çok güzel çekiyor ben de böyle bir yöntem başlattım canlar şimdi çok güzel bir şey çıkmış burada burası nedir tabağı tutuyorum çöpü akıtmaya çalışıyorum değil mi sevgili yaylar hmm, tamam bu da çöp kısmı hemen bu raddeye gelinmiş çiftler eksilerde içinde dahil evlilerde içinde dahil sevgili arkadaşlarım bir anda olay değişmiş Resmen birbirinize sarılıyorsunuz. Tam bu raddede, tam bu noktaya gelinmiş, kuş tepenize konmuş, barışlar sağlanmış. Yani nedir? Arasında sorun yaşayan, evlisiniz, sorunlusunuz değil mi? Eşinizde sıkıntılarınız var, tam boşanma raddesine geliniyor, olay bitiyor. Boşanma yok, hemen olayı anlaşmaya vurduruyorsunuz bakın. Tam tabaktan düşeceğiniz sırada tekrar sarılmalar başlamış Bu da süper çok güzel sevgili arkadaşlarım 2020 yılına daha güzel giriş yapacaksınız şu kısım bizim ya iç dünyamızdır ya hayat merkezimiz yani evimiz özelimiz Bakın hala geçmişten sıkıntılarımız var kafaya takmışız içimize oturmuş kırgınlıklar üzüntüler kafaya takmalar değil mi yaylar önce bunları bir atalım Burayı bir atalım bakın yan taraf barışı sağlayan taraf hemen şu noktalar barışı sağlamış barışı sağlayan taraftaki aydınlığı görün karanlık gidiyor aydınlık geliyor Gel mi? geldi mi geldi hafif şurada var sevgili arkadaşlarım bir iki iki tane çok yok iki baş iki insan tepe tepetaklık olmuş yan tarafta kim bunlar ama eksler ama sevgililer ama evliler Değil mi canlar? Hemen onun üst tarafı karanlık içinde. Demek ki hayatımızda bir şeyler ters düz Gittiği zaman da tepemize kara bulut çöküyor. Bir de barış yapanları görün. Feraha doğru gidenleri. Ah benim yaylarım. Yani diyeceğim şudur ki karamsar olmuyoruz. Sizler de barışacaksınız canlar. Buradaki arkadaşlarımızla da barış var. Çünkü hemen alt kısmında küçük küçük balıklar onların yukarıdan aşağıya düşmelerini engelliyor küçük küçük balıklarınız çıkmış sizlere de gelecek yalnız geçmişten gelen şu sıkıntıları maddi ya da manevi düşmanlar veya dostlar şu sıkıntıları bir atalım içimizden atıyor muyuz bitişler yapacaksınız sevgili arkadaşlar bitişler yapacaksınız geçmişin bitişini geçmişi bitirin bir kere geçmişi bitirin geçmişin olumsuz düşüncelerini benim sevgili yay arkadaşım hakikaten bitireceksiniz bitirdiniz mi işte bu diyeceksin bazı şeylerde bazı konularda aşk hayatınız olabilir iş hayatınızla alakalı olabilir sevgili yaylar ne yapıyorsunuz bitireceksiniz bakın olumsuzluğu bitiriyorsunuz diyeceksin ki ben sabırla bu gücü elde ettim gerçekten ortak anlaşmalarınız var mutluluklar sevinçler çıkmış sevgili arkadaşlarım burada da dik bir vaziyette el ele tutuşmuşlar benim sevgili yay arkadaşlarım ama bu eski ama eski sevgiliniz, eksküz resmen aşk hayatıyla alakalı diyorsunuz ki sabrettim sabrın sonunda murada erdim diyeceksiniz bunu dediniz mi dediniz aşk hayatınızda güzellikler var yenilenmeler var barışlar var sabrın sonunun selamet olduğunu gösteriyor sevgili yay arkadaşlarım da bu çok güzel çıkmış bu bir harika sizin şimdi İş hayatınızda sürprizler elinize geçecek. Bazı korkusu olan yayı arkadaşlarım var. Bu sürprizleri elinizde aldığınızda sizin akım devam ediyor. Güzel kazancınızı bir şekilde evinize götürüyorsunuz veya cebinize alıyorsunuz. Aldınız mı alıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Kötüler veya sizin düşmanlarınız peşinizi bırakmıyor. Burada yalanlar çıkmış sevgili arkadaşlarım. Karşı taraf her neyse iş başvurusu yaptığınız yerleri kişilere bildirmeyin. Sevgili arkadaşlarım çalıştığınız yerlere sizleri kötüleyebilirler. O tür yalanlar çıkmış işinizi bozmak için. Veya şöyle de diyebiliriz sevgili arkadaşlarım çünkü milyonlarca yay burcuna bakıyorum şu anda bir kısmet yolumuza çıktı. Şimdi bizim toplumumuzda bunlar olan şeyler kişiyi kişiye soruyorlar. Ahmet'i nasıl bilirsin Ayşe'yi nasıl bilirsin? E şimdi kişi de bunu öyle bir soruyor ki ah benim yaylarım geliyor geliyor da benim benim düşmanıma beni soruyor. Ya düşman benim hakkımda iyi şey söyler mi? Kişi tutuyor sizi düşmanınıza soruyor bilmiyor ki o da bilmiyor düşman mı dost mu nasıl bilirsin diyor. Ben kendisine talibim ya da o benim çocuğuma talip olmuş. Kişi başlıyor örneğin yanlış anlamayın canına affınıza sığınıyorum. Nesini soruyorsun ya şöyle böyle biri. Öylesine kız verilir mi veya öylesi damat alınır mı? dediği an tamam olay bitti. Öylesine iş verilir mi ya? Bırak şunu. Bu bizim toplumumuzda var güzel insanlar. Bu Şengül ne diyor demeyin. Bunları ben bunları yaşıyoruz biz. En yakın insanımız yapıyor bunu. Yüzümüze gülen yapıyor bu tür şeyler çıkmış burada. <gülüyor> Dikkatli olalım kimlere kısmetsek. Değil mi? Birinin birine gözümüze mi kestirdik? Kısmet olacağım ona ben. Talibim. Bunu siz bilin ya. Bunu bir Allah bilsin, bir siz bilin. Bir anne babanız bilsin. İş başvurusu mu yaptınız? Onu da aynı. O iş olsun olmasın söylemeyin kimseye. Bu tür şeyler çıkmış burada. Haberiniz olsun canlar. Ama şöyle de bir şey çıkmış. Evren tarafından da korunuyorsunuz. Bir. İkincisi aile büyükleriniz de sizi koruyor. İki. Güzel şeyler çıkmış. Hiç merak etmeyin. Benim sevgili yay arkadaşlarım çok büyük kuşunuz var size doğru geliyor güzellikler gelecek karamsarlık yapmıyoruz ay işte bu kuş işte bu haberler geliyor sevgili arkadaşlarım haberler alacaksınız ve bunlardan yararlanacaksınız sevgili yaylar baktığınızda bu çıktı çok güzel sevgili yay arkadaşlarım ardından dünya kadar mutluluk sizi bekliyor lay lay o işleri hadi bakalım buyurun gördünüz mü iş hayatı olmaz. Hı, bitti. Bunlar ki burada sizi üzmek isteyenler. Üzüntü. Akılları sıra bayram sevinci yapacaklar. Ama benim sevgili yayım gözünü açtı. İşine sıkı sıkı sarıldı. İşinde başarıya gidiyor. Ardından da sürprizler sizi bekliyor. Bu çiyanlara bakın iki yüzleri görün yüzlüler bir şeyler saklıyor ellerinde gördünüz mü sizin dost annettikleriniz veya her kimlerse buyurun onlara dikkat işinize dört elle sarılıyorsunuz akıllı oluyorsunuz sürprizler gelecek sizi bekliyor sevgili yaylar çünkü çıkmış burada yapacak bir şey yok akıllı olacağız sadece aşk hayatınızda evet güç geliyor canlar uzlaşma geliyor hadi bakalım kendinize güven geliyor güven işte bu diyeceksiniz yolunuza çıkan talipler veya eski eşler eski sevgililer barışlarda çıkmış doğru insanım diyeceksiniz uzlaşacaksınız uzlaşmaktan güçlü adım atmaktan söz eder aşk hayatınızda sevgili yay arkadaşlarım risk alacaklar. Gerek sizlere sırtınızı dönüp sevgili arkadaşlarım gerekeni tutunacaksınız İşte bu doğru insan benim için bu diyerekten şöyle tutayım bakın gerek sizleri sırtınızı döndünüz gerekli olanı da tuttunuz işte ondan söz eder kartımız uzlaşmayı yap sağlam adımlarını at o senin için doğru insanlar. ben daha ne diyeyim sevgili yaylarım benim evet buyurun küçük çaplı krizlerimiz var bunu bitireceğiz ufukta güneş bizi bekliyor sevgili yaylar rahatsızlığımız mı var hoş şunu da söyleyeyim aralık ayı içerisinde çok güzel çıktı sağlığımız burada küçük çaplı krizleri olanlar mutlaka olacaktır ardından güneş sizi bekliyor bu kartımız her şey bitmedi biraz bekle güneş seni bekliyor der ardından bakın verim geliyor vücudunuza İmparatoru çenin üstüne daha tanımam sevgili arkadaşlarım yenileneceksiniz güç toplayacaksınız verim gelecek güç gelecek benim sevgili yaylarıma Geçmişi bitiriyorsunuz. Bitti bu kadar. Geçmişin olumsuzluğu bitecek. Kötü alışkanlıklarınıza da son vereceksiniz. Vermek isteyebilir. Birçok yaylarımız ne yapar bunu yapar. Tamam ben bitiriyorum artık der. Bunu söylerken de ne diyor benim sevgili yayıma melekler? Sırayla tabi bunları yaparken zaman zaman nefes al diyor. Nefes. Şengül gibi vır vır vır çok konuşma. Nefes al diyor ama ben anlatmak durumundayım kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak tüm sıkıntıyı endişeyi de güzel bir nefeste bırak da diyor düşmanların da Allah icabına bakar diyor kötülerinde bakar sen hiç kafayı yorma diyor sevgili yay arkadaşlarıma melekler aralık ayı için evet sevgili yaylarımız erosun yayları bu açılımımızın sonuna geldik sevgili arkadaşlarım kapatmadan öncesinde oranında yıllıklarını yükleyeceğim. Çaypalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Bilmeyen arkadaşlarımızı davet ediyorum. Aboneliğinizi bekliyorum. Buraya da bekliyorum. Benim oldum her yere bekliyorum. Evet sevgili yaylar. Dilimizin kemiği yok demişler. Şöyle deriz, böyle deriz. Sürçeli isyan ettim sağ fola sevgili arkadaşlarım. Bazen ben de ipin ucunu kaçırabiliyorum ama onları bir espri olarak algılayın. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, her şey gönlünüzce olsun, her şeyin hayırlısı olsun hakkımızda. Öptüm, hadi bay.